İndirim gölgesi yüzde sıfır sıfır kaydırma çubuğu Apple ekran kaydedici kaydediyor manuel ekranı cihaz bakımı sayfa ayırıcı içinde herkese merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz bu videoda Akapella tts uygulamasının Emoji okutma dosyasından bahsedeceğiz yine. Size güzel haberlerim var. Ee, WhatsApp emojilerini de tanıttım. Bütün her şey, bütün güncellemeler bitti. Artık İpek sentezleyicisi WhatsApp'taki emojileri de tanıyor. Ama dünkü videoda söylediğim gibi bu emojileri size tanıtamayacağım. Yani tan tanıtamayacağım dedim. gösteremem yani. Göstermekte sıkıntı yok ama şöyle bir şey var. Bu emojileri gösterebilmem için WhatsApp'ı açmam lazım. WhatsApp'taki bir gruba veya bir kişiye dokunup onunla ilgili bir sohbet açmam lazım. Bu da hoş bir şey değil. O kişinin numarasını gösterebilir. Farkında olmadan görüntülenebilir profil resmi görüntülenir falan yani ayrıca bu şekilde bilişim suçu işlemiş oluruz o yüzden o emojilerin neler olduğunu size gösteremeyeceğim bütün ee, emojiler tanıtıldı hatta WhatsApp'a ait olmayan genelde Samsung klavyede bulunan ancak İpek sentezleyicisi tarafından okunmayan bazı semboller vardı. Onları da tanıttım. Yani emoji okutma dosyasının bütün ayarları yapıldı. E, Whatsapp'taki bütün emojiler tanıtıldı. Ve yeni güncelleme yapıldı. Şu an yedekleme servisine attım bu yeni güncellemeyi. Yine her zamanki gibi kurulumunda zorlanmayacaksınız. Kurulum dosyası içinde mevcut. Yalnız kurulum dosyasındaki içeriğin bir kısmı güncel değil. O yüzden güncel halini ben size bu videoda anlatmayı planlıyorum. Ee, nasıl anlatsam size? Ee, önceden Acapella TTS'de Ses verileri direkt ana dizindeki Acapella Voices klasörüne giderdi. Yani biz Play Store'dan Acapella TTS'yi indirirdik. İçinden ipek sentezleyicisini satın alırdık. Satın aldıysak indir düğmesine basarak kurulumunu yapardık. Acapella TTS uygulaması da dahili depolama alanında daha doğrusu şöyle söyleyeyim dahili depolama alanının ana dizininde Akapella Voices diye bir klasör oluştururdu ve ses verilerini onun içine atardı. Ee, tabii ki sözlük dosyasını da onun içindeki Userdikos klasörüne atardık ama artık öyle değil. Yani kısmen her şey gene aynı. Gene Acapella Voices klasörü var. Gene onun içinde Userdikos klasörü var ama bu defa Akapella grubun yapmış olduğu küçük bir değişiklikten ötürü ses verileri artık dahili depolamanın ana dizine atılmıyor. Dahili depolamadaki Android klasörünün içinde bulunan Data klasörünün içindeki com.acappellagroup.android.tts klasörünün içine atılıyor artık. akapella Voices klasörü. Bunu da normal dosya yöneticisinden bulamazsınız. Çünkü dosya yöneticisi özellikle Samsung cihazlarda. Diğer modellerde ne olduğunu tam bilemiyorum. O yüzden ezbere de konuşmak istemiyorum. E, diğer cihazlarda... Hmm, sistem nasıl işler bilmiyorum ama Samsung cihazlarda artık e, Android klasörünün içindeki data klasörünü göremiyoruz. Dosya yöneticisi göstermiyor. Ya klasörü göstermiyor ya da klasörün içindekileri göstermiyor. E, o yüzden bunu ya WinRAR programıyla ya da Archiver programıyla yapmanız gerekecek. Yani atıyorum ben size bu dosyayı gönderdim diyelim ki göndereceğim zaten hem yorumlar kısmına hem de bu videonun açıklama kısmına bunu atacağım. Emoji okutma dosyasının indirme adresini atacağım. Bu arada bu indirme adresi yeni bir emoji koleksiyonu bulunana ve programa yeni emojiler tanıtılana kadar kalıcı bir link olacak silinmeyecek. Yani e, kaybolmayacak isteyen istediği kadar hatta şöyle söyleyeyim bu link kalıcı bir link olacak ta ki yeni emoji koleksiyonu bulunana ve programa yeni emojiler tanıtılana dek link silinmeyecek isteyen istediği saatte istediği zamanda istediği yerden istediği kadar dosyayı indirebilecek kalıcı link güncelleme gelene kadar ee, şimdi konuya geri dönelim nasıl atacaksınız atıyorum bunu indirdiniz arşivden çıkardınız tur-tur.userdiko isimli dosya bu emoji okutma dosyasının kendisi oluyor ee, şimdi önce Android klasörüne giriyoruz sonra buradan kom nokta grup klasörüne giriyoruz buradan files yani dosyalar klasörüne giriyoruz Onun içinde akapella voices klasörü var Onun içine giriyoruz onun içindeki usererdikos klasörünü açıyoruz onun içindeki tur Titur nokta dosyasını silip indirdiğiniz dosyayı bu demin adını verdiğim konuma atmanız lazım yani oradaki tur tur dosyasını sildiniz her şeyden çıkış yaptınız her şeyi kapattınız tekrar dosyayı atmak için z archiver ya da winrar programını açtınız indirilenler klasöründeki tur tur Userdiko dosyasını kopyalayıp Android klasörüne girip buradan Data klasörüne girip onun içindeki com.akapelegroup.android.tts klasörünün içine girip onun içindeki Files yani dosyalar klasörünün içine girip onun içindeki Akapela Voices klasörünün içine girip onun içindeki Userdikos az önce içini boşalttığınız içindeki dosyayı sildiğiniz Userdikos klasörüne girip Yapıştır düğmesine basarak Böylece indirilenler klasöründeki tur-tur.userdiko dosyasını bu konuma yapıştırmış oluyorsunuz. Bu aşamadan sonra yapabileceğiniz iki şey var. İsteyen sadece RAM temizliği yapar. İsteyen de telefonunu yeniden başlatır. İkisi de geçerli bir yöntem. Telefonu yeniden başlatmak benim size önerebileceğim bir şey. Hani... Telefonu yeniden başlatmazsak olmaz mı diye sorabilirsiniz. Yok olabilir. RAM temizliği yapmak ve telefonu yeniden başlatmak arasında e, yapacağımız işlemin sonuca ulaştırılması dışında hiçbir fark yok. İkisi de aynı şeyi yapar. Amaçladığımız şeyi uygular. Ama... Telefonu yeniden başlatmanız daha yararlı olur. Ben size bunu öneririm. Ancak şöyle bir şey var. Ya şimdi o telefonu yeniden başlatacağım. 40 saat yeniden başlamasını bekleyeceğim falan. Uğraşmak istemiyorum diyorsanız sadece RAM temizliği yapmanız da yeterli olur. Sadece ben size öneriyorum. Telefonu yeniden başlatsanız iyi olur. Ama amacımıza ulaşma yolunda... Telefonu yeniden başlatmak ya da rem temizliği yapmak dışında, pardon, rem temizliği yapmak arasında hiçbir fark yok. İki yöntem de bizim amaçladığımız şeye ulaşmamızı sağlar. Bugünkü içerimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça ve sevgiyle kalmanızı dilerim. Hayırlı akşamlar. Donanım düğme son. Apower, dikey. Apower Soft Ekran Kaydedici. Durdur.